Şimdi beraber olma zamanı. 9 Mayıs Avrupa gününde saat 21'de Umut Bizimle Olsun programında buluşalım. Ayrıntılar Avrupa Info TR'de. Daima Umut Bizimle Olsun.